Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Clash Royale güncellemesinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Yani yeniden onu anlatacağız arkadaşlar. Yeni bir güncelleme geldi arkadaşlar. Tabi bundan bir 3 gün 4 gün önce arkadaşlar. Tam zamanını bilmiyorum arkadaşlar. Mazorcular geldi. Bilmediklerinizi anlatmak için buradayım arkadaşlar Hemen söyleyelim arkadaşlar biliyorsunuz Brawl Stars'a Brawl Talk varsa Clash Royale'de de güncellemeyi TV Royal yayınlıyordu diye biliyorum İşte oradan izledim arkadaşlar birkaç şeyini anladım arkadaşlar onları size anlatıyorum arkadaşlar ee, Önceden Klan savaşları'nın adı, Klan savaşları birde arkadaşlar artık ikisi geldi. Yani Klan savaşları 2 olacak arkadaşlar. Bu nasıl olacak yani detayları nedir? Yani merak ettiğiniz şeyleri arkadaşlar cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Maddeleri söyleyeceğim arkadaşlar size direkt. Böylelikle zaten anlamış olacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. İlk olarak arkadaşlar ee, Klan savaşları için de bir yol geldi. O da arkadaşlar bir, yani ismini tam bilmiyorum ama nehir yolu var arkadaşlar. Ve onda savaş yapıyorsunuz. Ancak kime karşı savaş yapıyorsun, yapıyoruz diye sorarsanız, yani nasıl desem, başka klanlara karşı arkadaşlar savaş yapıyorsunuz. O nehir yolunda ise işte kazandıkça... Klanınız ve kendiniz için ödül topluyorsunuz tabi kendiniz için olan payı birazcık daha fazla ama klanınız da bundan yararlanıyor arkadaşlar Yolun sonunda cidden güzel bir sandık var Ben beğendim arkadaşlar ve Oyuna attık arkadaşlar Duello modu geldi arkadaşlar Bu modda arkadaşlar savaşmak için birkaç desteniz olmalı Hani arkadaşlar şu anki Clash Royale oynayanlarda bir sorun var arkadaşlar Tek deste kullanma sorunu var. Hani birinci deste, ikinci deste, üçüncü, dördüncü oluyor ya. Onları hiç kimse doldurmuyor arkadaşlar. Tek desteyle oynuyor. İşte bu da fark etmişler arkadaşlar. Buna da bir çözüm olsun diye birkaç desteniz olmalı arkadaşlar. Birkaç yani tek desteye bağımlı olmamalısınız arkadaşlar. Bunu çözmek için böyle bir yol yapmışlar. Sonra arkadaşlar bot savaşları geldi. Bunda da rakip klanın arkadaşlar. Teknelerine e, savun Teknelerine saldıracaksınız arkadaşlar. Saldırdığınız klandaki savunmayı bot yapıyor arkadaşlar. Hani biliyorsunuz. Hani saldırdığınızda o saldırdığınız kişiye bildirim gidemez. Çünkü bu klan oyunu olduğundan arkadaşlar. Bot bunu yapıyor arkadaşlar. Ancak arkadaşlar şöyle bir güzelliği var. Ee, savunmanızı kendiniz belirliyorsunuz yani 4 deste diye hatırlıyorum arkadaşlar işte 4 teste hazırlıyorsunuz bunları koyuyorsunuz her birinde sanırım 4 savaşçı var arkadaşlar işte bunu koyuyorsunuz düşman geldiğinde sizin teknenize saldırdığında arkadaşlar otomatik olarak bot savaşçı falan ne yönlendiriyor tabii ki bot olduğundan kaybetme ihtimaliniz oluyor yani siz savaşmıyorsunuz Sonra arkadaşlar yani vecit'ten destek kolaylaştırmak en iyi hale geldi. Tüm desteleri oluşturmanız gerek eskisi gibi arkadaşlar. Bir deste oynayamayacaksınız arkadaşlar. Vecit'ten arkadaşlar klan savaşı ödülleri bayağı fazla alıştı arkadaşlar. Özellikle yani altın olacak arkadaşlar ve biliyorsunuz ki bu da kartınızı seviye atlatmak için çok gerekli bir şey arkadaşlar. Bu da düşünmüşler arkadaşlar. Yani arkadaşlar ayrı zamanda baya yani kutu var arkadaşlar. Cidden şaşacak kadar baya kutusu var. Hani klan savaşlarının o nehir yolunun. Hani sadece tek bir kutu yok. Hani sonunda size dedim ya işte büyük bir kutu var diye. Sadece o yok arkadaşlar. Onun gibi zaten şu an resimlerde de görüyorsunuzdur. Yani bayağı kutu kazanma şansınız olacak arkadaşlar. Arkadaşlar klan ekranı artık daha da güzelleştirildi. Şu an görüyorsunuzdur zaten. Yani eskiden nasıl desem birazcık daha katıydı. Tek renkli bir şeydi. Bembeyazdı her şey arkadaşlar. O da artık değiştirildi arkadaşlar. Ancak arkadaşlar klan savaşları hala yapım aşamasında arkadaşlar. Yani şu an tabi ki oyuna girseniz savaş falan ne yapabilirsiniz ancak. Şu var arkadaşlar. Yani arkadaşlar daha yeni özellikler ve mevcut özellikler yenilikler geleceğini söylüyor arkadaşlar. E, TV Royal Bunları anlattı arkadaşlar. Yani güzel bir güncelleme mi diyeyim. Evet arkadaşlar ama ben henüz bir şey kullanamadım arkadaşlar. Biliyorsunuz ben de eskiden Clash Royale oynuyordum ama bıraktım arkadaşlar. Şimdi yeniden başladım arkadaşlar. Yani o yüzden... Henüz o tür şeyleri yapamıyorum. 2. seviyeye falan gelmem gerekiyor. Ben daha 4'te falan neyim arkadaşlar. O yüzden ben oynayamadım arkadaşlar. Arkadaşlar size demiştim ki Clash Royale videosu çekeceğim diye. Oyun videosu. Çekemedim arkadaşlar. Ancak bir gün kesinlikle gelecek arkadaşlar. Hani tam garanti veremiyorum ama gelecek arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünkü video bu kadardı size bugün. Clash Royale güncellemesi anlattım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Bu videoya hiç çoktan bir 8 like bekliyorum arkadaşlar. Ee, onun dışında bildirimleri açmayı unutmazsanız da sevinirim. Hani videolar bazen sıklıkla bazen sonradan geliyor arkadaşlar. Bunları anlamanız için bildirimleri açmanız yeterli arkadaşlar. Hani geldiği an bildirim gelsin diye. Onun dışında diyecek bir sözüm yok arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.